Epileptik nöbet geçiren bir kişiye ne yapılmalı? Bu bizim çok karşılaştığımız sorulardan birisi. Hastaya hiçbir şekilde müdahale edilmemeli. Ağzına kaşık sokmak, tahta bir şey sokup dişlerini ısırmasına engel olmak, çenesini açmaya çalışmak, tam tersine hastaya zarar verip çenesinin çıkmasına, dişlerinin kırılmasına ya da sizin elinizi ısırmasına neden olabilir ve faydası yoktur. Soğan koklatmak gibi davranışlar uygun değildir kasılmaların engel olmak için üstüne bastırmaya çalışmak, omuz, kalça çıkığı gibi hiç istenmeyen durumlara neden olabilir. O yüzden nöbet geçiren kişi tamamen rahat bırakılmalı. Etrafında keskin bir obje ya da boğazını sıkan gravat gibi, başörtüsü gibi maddeler varsa uzaklaştırılmalı. Eğer nöbet 1-2 dakikadan uzun sürüyorsa mutlaka hastaneye götürülmesi gerekir.